Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili koçlar Kasım ayı sizin için çok tutkulu bir ay hırslı para kazanma konularında özellikle çok aktif olabileceğiniz ilişkilerde de tutkulu davranabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor gezegeniniz Mars ay boyunca Akrep burcunda ilerleyecek bu ay 5 Kasım'da Akrep burcunda bir yeni ayımız var 19 Kasım'da ise boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Mars'ın yanı sıra 5 Kasım'dan itibaren Merkür'de Akrep Burcu'na geçiyor Akrep Burcu özellikle 8. ev konularınızı ay boyunca çok fazla öne çıkaracak şimdi detaylara bakalım Evet ayın hemen ilk haftasında 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep Burcu'nda yeni ayımız doğuyor ve sizin 8. evinizi özellikle öne çıkaracak ve ay boyunca da zaten bu etkiler gündemde olacak ee, biraz Tabii ki 8. ev hayatta dönüşümler, krizler, ilişkilerde cinsellik ve tutkularla alakalı ve bunun yanı sıra para ve finansal konularla özellikle ilgilidir. Yeni ay hisseli paralar kredi gibi borçlanma konuları, eşinizin kaynakları, ortaklı girişimler, miras, lafaka gibi bir konuyu gündeminize taşıyabilir. Bunun yanı sıra tabii ki bir sigorta, bir vergi konusu ya da beklediğiniz bir burs kazanma ve bunlarla bağlantılı konular da aktifleşebilir. Şimdi aslında ayın genelinde gezegeniniz Mars'ın 8. evdeki hareketi, sizin için bu konularda daha fazla mücadele edeceğinizi çok da kararlı, hırslı ve tutkulu olabileceğinizi gösteriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece akrep burcunda doğacak bu yeni ay. Kişisel haritalarınızda özellikle sabit burçlarda, boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için bireysel etkileri çok daha önemli olacaktır etkili olacaktır Evet e, para ve finans konuları dışında bu yeni ay ruhsal anlamda derinleşme manevi anlamda önemli farkındalıklar da getirebilir Tabii ki hayatınızda e, özellikle dönüşüm fırsatlarını size veren bir yeni ay herhangi bir sağlık sorununuzu şifalandırmak için bir terapide alabilirsiniz bir operasyon bir ameliyat da söz konusu olabilir e, veya diyet işte detoks arınma ve benzeri konular Bunlar da gündeminizde olabilir tüm bunlar içinde size hızlı ve güçlü bazı etkiler getirebilir bu yeni ay eşinizin ya da ortağınızın gelirleri maddi durumu işi parasal konuları bunlarla ilgili alanlarda da bazı yeni başlangıçların olması mümkün görünüyor Ay boyunca libidonuz çok yüksek, çok tutkulusunuz. Dolayısıyla ilişkileriniz de çok canlı olabilir ay genelinde. Biraz tabii ki dürtüsel davranmanız, biraz içgüdüsel davranmanız mümkün. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dengeyi de korumakta fayda var. Bazı konularda aşırı hırslı olmak kontrolsüz durumlara yol açabilir. Bunu da size negatif geri dönüşleri olabilir tabii ki. 5 Kasım'dan itibaren Merkür Akrep burcuna geçecek. Özellikle artık Ayın ikinci yarısından itibaren Merkürle Mars'ın birleşmesi, Ayın 11-12'si gibi Uranüs'te karşı açıya geçmesi, bunlar oldukça aksiyonlu enerjiler ve biraz hızlı gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Hızlı para girişleri, hızlı harcamalar, işte böyle çok tutkulu ani gelişebilecek bir ilişki. Bunun yanı sıra Hayatınızda gerçekten belki birazdan mistik ve spiritüel konularda olabilecek hızlı gelişmeler. Tüm bunlar ay genelinde gündeminizde olabilir. Ve ay ışığını yavaş yavaş büyütüyor. 19 Kasım'da Dolunay fazına ulaşıyor. Boğa Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay ile beraber ay tutulması yaşayacağız. Artık bu yılın son ay tutulması. Ama önümüzdeki 2 yıl 2022 ve 23'te yaşayacağımız Boğa akrep aksındaki tutumlarında birincisi olacak yani bu Aslında önemli önemli bir süreci hem başlatıyor hem de buralarda Dolunay olduğu için bir tamamlanmayı da bir farkındalığı da gündeme getiriyor yine para konuları yani Aslında Kasım ayı sizin için para para para demek ve ikinci evinizdeki bu Dolunay, Maddi konularda kazançlarınızla ilgili alanlarda tabii ki işiniz, çalışmalarınız, kariyerinizde etkileyebilecek bazı önemli dönüm noktalarını işaret ediyor. Bu hedeflediğiniz bir para kazancına, bir işe. E, kariyerle ilgili bir hedefinize sizi ulaştırabilir. Daha önceden yapmış olduğunuz bazı çalışmaların da sonuçlarını alabilirsiniz bu tutumayla beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza tekrar bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Eğer doğum haritalarınızda 27 derece ve yakınlarında artı eksi bunun 4-5 derece alabilirsiniz. Sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için bireysel etkileri çok çok daha güçlü olacaktır, önemli olacaktır. Bu ay tutulmasının etkilerini tutulmanın olduğu hafta içerisinde veya 1-1,5 bir, bir aylık bir süreç içerisinde de hissedebilirsiniz. Evet, Venüs tarafından yönetiliyor bu tutulma ve Venüs Oğlak Burcu'nda yani kariyer alanınızda Uranüs ve Venüs arasında da güzel bir üçgen var. Demek ki bu tutulma gerçekten özellikle belki daha uzun vadeli kalıcı bir şekilde para durumunuz, maddi durumunuz, kaynaklarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili alanlarda önemli bir süreci işaret ediyor. Burada belki iş belki bir işe gireceksiniz ya da kendinize bir iş kuracaksınız. Ya da kaynaklarınız var, bir toprağınız var, emnağınız var, mülkünüz var, paranız var. Bunu kullanmak, yatırımlar yapmak, dönüştürmek istiyorsunuz. Bir işe de yatırabilirsiniz. Bunlar da ilgili bazı önemli gündemleri oluşturabilecek çok güçlü bir ay tutulması. Evet etkileri uzun süreli sadece bu ayla sınırlı değil en azından yıl sonuna kadar olan süreçte gündemimizde olacak sevgili koçlar ayın 21'inde Güneş artık akrepten ayrılıp yay burcuna geçiyor hemen ardından 24 Kasım'da Merkür yay burcuna geçiyor ayın son haftasında biraz daha böyle özgürleşmek istiyoruz biraz daha böyle uzak ufuklara e, açılıyoruz e, daha maceracı olabiliriz daha vizyoner olabiliriz ee, Aralık ayında da bu yay burcu etkileri devam edecek ama özellikle ayın son haftası Kasım'ın genelinde hissettiğiniz o hani para konuları oralardaki mücadeleler ilişkiler tutkular hani buralardaki etkilerden sizi biraz yavaş yavaş soyutlamaya başlayacak biraz özgürleşmek isteyeceksiniz seyahatler gündemde olabilir biraz hani kültürel konular maneviyatla ilgili konular inançlar ya da kişisel anlamda girişimler, deneyimler bu alanlarda daha güçlü etkiler ay sonundan itibaren gelmeye başlayacak. Üzerinizdeki baskı da biraz azalıyor. Biraz daha rahatlamaya başlıyorsunuz. Daha iyimser bir enerji ayın son günlerinde yine sizi etkilemeye başlıyor sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.